Cezmi lüks bir restoranda garson olarak çalışıyor. Her gün sabit ücret olarak 70 lira kazanıyor. Artı hizmet ettiği her müşteriden 10 lira bahşiş, 10 lira bahşiş, 10 lira bahşiş kazanıyor, kazanıyor. Evet, konuyu çok atmayalım Şarkı türkü güzel ama hemen sorumuza girelim. Cezminin bir günde hizmet ettiği müşteri sayısına x diyelim, günlük kazancına da y diyelim. Cezminin günlük kazancının hizmet ettiği müşteri sayısına göre olan fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çok güzel. Her gün kaç müşteriye servis yaparsa yapsın, Cezmi her gün 70 lirasını alacak. 70 lirasını alacak, değil mi? Hiçbir müşteri gelmese bile restorana hiç kimse uğramasa bile, hiç kimseye servis yapmasa bile yani x 0 olduğunda, x eşittir 0 olduğunda 70 lira kazanıyor. Soruda servis yaptığı her müşteriden 10 lira bahşiş kazandığı belirtilmiş. Yani eğer müşteri sayısı 0'dan 1'e yükselirse, 10 lira bahşiş kazanacak. Eğer müşteri sayısı 1'den 2'ye yükselirse, 10 lira daha bahşiş kazanacak. Eğer müşteri sayısı 2'den 3'e yükselirse, 10 lira bahşiş daha kazanacak. Bu doğrunun cezmi için bütün olasılıkları kapsadığını görebiliyoruz. Eğer 6 müşteriye hizmet ederse, 6 müşteri gelirse, bahşişlerden 60 lira artı sabit ücret olan 70 lirayı kazanacak, 130 lira kazanacak. Doğrumuz budur. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şahane.